Akademik yazı türlü benim konum buydu. Peki akademik yazı türleri ya akademik yazı derken biz neyi kastetiyoruz? Ee, bizim akademik yazıyla ya da metinle kastettiğimiz şey bilimsel bir dilin kullanılması e, kullanıldığı ve ileri düzey yazma gerektiren ve ilgili konuyu muhataplarına yani o alanda ilgilenenlere, e, ileri düzeyde ilgilenenlere anlatmak isteyen metinler. Yani buradaki e, tanımlara baktığımızda öncelikle şartımızın bilimsel bir dil olması gerektiğini görüyoruz. Bilimsel dilden kastımız ne? Mesela siz bir işte, ilahiyatta İslam hukuk kendi e, kendi e, terimlerinizi kullanırsınız. E, bir takım yönden geliyor ama siz sunuyu görebiliyor musunuz? Evet görünüyor hocam. hocam. Oh, tamam tamam. E, kendi bilimsel dilinizi, kendi jargonlarınızı kullanarak bir metin inşa edersiniz ve muhataplarınız bu alanla ilgili olan kişilerdir. Akademik metinler bunlardır. Yani bir gazete yazısı, işte popüler bir dergide yazılmış e, bir yazı akademik metin olmanın dışındadır. Bilimsel bir kullanılmalıdır ve akademik e, ilgili, akademiyle ilgili kişilere karşı yazılmış metinlerdir. Bu metinlerin bir takım özellikleri var. Bunlara biraz bakacağız. Bunların en belirgin özelliği, Başta gelen özelliği ise e, yazarın sübjektif görüşlerinin, işte sübjektif değer yargılarının, yani kendisine özgü üstü bu dışındaki subjektivitesine has ne varsa bunların olmadığı objektifliğin esas alındığı metinlerdir. Yani objektif değerlere dayalıdır. Objektif bir dil kullanılır. E, dil hatta dille ilgili de konuşacağız edilgendir. Yani kişinin kendisinin olmadı, sadece e, metnin konuştuğu metinlerdir. Yazarı siz orada göremezsiniz, sadece bilimsel bir e, makaleye, işte tebliğe bakmış olursunuz. Nedir bilimsel metinler ya da akademik metinler nelerdir, türleri nelerdir? Birinci olarak ilk aklımıza gelen şey lisans, e, bitirme tezleri olabilir veya lisans, ve doktora tezleri olabilir. Makaleler bilimsel metinleri, akademik metinleri örnek. Bildirler, işte araştırma raporları, çalıştay raporları, ansiklopedi maddeleri veya bilimsel eleştirilerde akademik metinleri örnek. Bilimsel eleştiri konusu burada biraz dikkatimiz çekiyor. Edebi eleştiri e, değil kastettiğimiz. Mesela bu anlamda daha önce belki bahsettik, e, derslerime katılan arkadaşlar biliyor. Orhan Şahit Ökleyi mesela Resursuz'u bağa girenler adında bir e, eleştiri kitabı vardı. E, gayet güzel böyle işte siz bir yazı yazarken nelere dikkat etmelisiniz. O kitabı okuduktan sonra daha dikkatli yazmaya da başlarsınız. Ama bilimsel bir, e, akademik bir kitap mıdır yoksa edebi bir kitap mıdır? Mesela bence Orhan Şahit Gökke'nin o kitabı edebiyat ağırlıklı, edebi yönü ağırlıklı bir kitaptır. Çünkü yazarın süjektivitesini biz orada çok net bir şekilde görürüz. Bu anlamda eleştirel bir, bilimsel bir eleştiri mahiyeti taşımaz. Peki akademik metinlerde nelere dikkat etmeliyiz? Yani biz bir metin oluşturuyoruz, bu metni yazarken nelere dikkat edersek biz doğru bir metin işaret etmiş oluruz. Ben bunları üç başlık altında ele aldım. Ekleyeceklerimiz olabilir. Belki sizin itiraz edeceklerimiz olabilir ama benim kendi tecrübelerimden yola çıkarak düşündüğüm başlıklandığımı bu şekilde. Evliler şekli unsurlar. Siz bir metin oluşturacaksınız ve nelere dikkat edeceksiniz? Birinci unsur şekli. Niye şekil? Çünkü eğer şey, tez yazıyorsanız bu jüriye gidecek. makale yazıyorsanız hakeme gidecek. Tevbi sunuyorsanız da yine e, sempozun düzenleme konuna gidecek. Eğer sizin şekli unsurlarınız tam değilse daha başta jüriye ya da hakime olumsuz bir e, imaj bırakmış olursunuz. Hatta o dışı e, güzel olmayan bir makaleyi değerlendirmekten bile kaçınabilir. Bu anlamda çok önemli bir unsurlar. Yani bizim lisans düzeyinde, yüksek lisans düzeyinde arkadaşlarımızın da çok dikkat etmedi. Ama gerçekten e, yani zararlarına olan bir husus dikkat etmedikleri için ne bunlar? Bunlar iki başlık altında değerlendirebiliriz. Biri yazım ve noktalama. Çok basit belki ama pek çok arkadaşımız buna dikkat etmiyor. Bir metin önümüze geldiğinde, DDA bağlaştırılmasının ayrılması, işte ki bağlayıcının ayrılması, büyük harf, küçük harf, nerede apostrof kullanılır, nerede kullanılmaz, alıntılarda, işte tırnak işareti nasıl kullanılır, nerelerde konulur, bunlar çok temel düzeyde ta ortaokulda öğrenilmesi gereken bilgiler. Ama arkadaşlarımızın bu konularda zayıf olduğunu görüyoruz. Bu şekli unsura dikkat etmediklerinde de direkt tebliğleri, makaleleri, red alabiliyor, eleştiriyle alabiliyor. Bu dikkat edilmesi gereken bursuz. bu konuda zayıfsanız ne yapabilirsiniz? Türk Dil Kurumu'nun e, bu konuyla ilgili kitapları var. Normaldese kitapları da var. Bunlardan e, arkadaşlar istifade edebilirsiniz. Olmazsa olmaz bir husustur ve standarttır. Hangi anlamda standart dışına çıkabilir? Bazen terimler vardır. İşte sizin özel bir alanda yazıyorsunuzdur. İstemcisinizdir. E, Tasavvufçusunuzdur. İlahiyat bilim ise işte normal hukuktur. Artık hangi bilim dalında yazıyorsanız bazı kelimelerin yazımında Türk Dil Kurumu'nun dışına çıkabilirsiniz. Ama burada da yine dışına çıktığınız durumda bile belirli bir standarda sahip olmanız gerekiyor. Yani siz diyelim ki ayın harfini, Arapça ayın harfini, Türkçe'de işte ayın harfinin gösterimini ters apostrofla zannediyorum yazdığınızda bir yerde yazıp diğer yerde yazmazsanız bu da sizin eleştiri almanıza sebep olacak unsurlardan biridir. O halde yazım ve noktanın standarttır. Ama bu standartın bizim bağlı bulunduğumuz Türk Dil Kurumu'dur. Eğer bunun dışına çıkacaksak da mesela eğer ileriyatçıysanız Türkiye Dünya Halkı İslam Aslı Kıfetçisi'nin esaslarını benimseyebilirsiniz kelimelerin yazımında. Pahalaşlar veya diğer imna kaygıları ise değişmez. Sayfa yapısı, sayfa yapısı da gene bizim şekli onlarının içerisinde. Bu standart değil. Hangi anlamda standart değil? Yazınızın yayınlanacağı yerin kriterlerine göre bu belirme. Siz bir tez hazırlıyorsanız bağlı bulunduğunuz en enstitünün kriterlerine göre yazarsınız. İşte Alttan ne kadar sayfa kaç sayfaya bırakılacak? Sağdan soldan ne kadar satır aralığı ne kadar olacak? Hangi yazı stiliyle yazılacak? Kondüne ne kadar olacak gibi hususlar. Tez ise enstitünüze göre makale ise makalenizi göndereceğiniz dergiye göre değişen hususlar. Peki bunlar ne? Şimdi bunları bir şöyle açmak istersek yani örnek olarak size bir iki şey göstermek istiyorum. Mesela siz bir makale yazsınız bu makaleyi siz elinizde hazır, göndermek istiyorsunuz bir dergiye. Nasıl yapacaksınız o zaman? Ben bu derginin hangi kriterleri benimsediğini nereden diyeceğim? Arkadaşlar bütün dergilerin, dergilerin kendi altyapısını kullandığı bir sistem var, Dergipark. Tubita'nın geliştirdiği bir sistem. Biz bir makale yazdığımızda bunu Dergi Park'a gönderiyoruz. Daha doğrusu Dergi Park'ta kayıtlı olan dergilere gönderiyoruz. O hakemli dergiler burada e, taranırlar. E, dergi Park'ın benim seri dizinde taranırlar. Ben şimdi bir makale yazdım ve bunu ben normal kendi sayfa yapısını falan kendi kafama göre ayarlamıştım. Ama ben bunu değil ki bir dergiye göndermek istiyorum. Mesela Cumhuriyet Dergisi'ne göndermek istiyorum. Açıyorum. Dergi parkı açtım, sonra buradan e, derginin ismini yazdım, dergilerde arattım ve bana Cumhuriyet İlahiyat dergisi geldi. Hangi dergi olursa olsun işte, Bozokolu, olur. siz burada hangi esasları benimseyeceğinizi yan taraftaki e, derginin yazım kriterlerinden bakarsınız. Yazım kurallarını açıyorum, işte burada diyor ki e, bizim dergimiz şu tarihlerde yayın yapar, işte makale hacmi 99 bin kelime geçmeyecek. Yazı tipi Gantin Plus, boyutu 10. Punto vesaire vs. Sayfa aralığı şöyledir, böyledir diye, bunların her biri teferruatlı bir şekilde yazılır. Siz makale yazıyorsanız eğer, bu şekli, unsurda göndereceğiniz dergiye göre belirlersiniz. Ama sizin yapacağınız şey makale yazımı değil, tez ise dediğimiz enstitüye yani eğer bir bildiri yazıyorsanız, bu sefer de o bildirinin, e, işte diyelim ki bu aralar mesela Karşı'da bir sempozyum düzenliyor, yani Kafkas Üniversitesi'nin bir sempozyumu var. Orayı hemen açıyorsunuz, işte diyorsunuz ki ben buraya bir özet göndermek istiyorum. Onun yazım kriterlerine bakıyorsunuz. Onun istediği şekilde de kriterlerini belirleyip ona göre arkadaşlar gönderiyorsunuz. Bu şekli unsurlar bizim dış unsurlarımız. Yani cevizin kabuğu gibi ya da işte insanın dış görünüşü gibi, kıyafeti gibi. Hani onunla karşılanır ya, siz bu şekli unsurlara dikkat etmezseniz eğer ilk etapta olumsuz bir imajı hakime ya da jüriye vermiş oluyorsunuz. Başka akademik metinlerde hangi özellikler olmalı? Dil ve özelliği özelliğine bir bakalım. Dili objektif olmalı arkadaşlar. Akıcı olmalı, ilgisiz bölüm bulunmamalı ve cümlelerinizin her biri ya da işte bölümlerinizin her biri de sıralı olmalı. Neyi kastediyorum? Objektif bir dille neyi kastediyorum? Bazı arkadaşlar işte bir metin hazırlıyorlar, yazdıkları bir akademik metin, bilimsel bir metin olmalı ama kendi duygu ve düşüncelerinde, düşünce katılabilir ama da katıyorlar. Bununla ilgili olumsuz bir örnek olması açısından şöyle bir şey size göstermek istiyorum. Bu benim bir yüksek lisans öğrencimin metnindi. Bu dersin sunusu için ondan misafir istediğim ismini paylaşmadan olumsuz bir örnek olması açısından göstermek istiyorum. Mesela işte onun literatür tanıması ile ilgili yaz, dönem sonu ödeviydi, yazmasını istediğim bir yazıydı. Mesela arkadaşlar ne yapmış? Yani objektif bir dilin nasıl dışına çıkmış ona bakalım. Literatürün anlamını veriyor bize. Fransızca bir kelime olan literatür Türkçe karşı olarak lügaytlerimiz edebiyat manasını sunmaktadır. Ancak mealine mukabil olarak literatür özellikle belli bir dönemde yazılmış eser veya yazarın bütün hakkında kullanılmaktadır. vesaire vesaire. Bakın ne diyor? Kaynak teyit taşıyan kadar gelmiş bir serancan misali eserlerdeki. bu sebepten ötürü dilimizde edebiyat kelimesi karşılığına sığdırılmaya çalışılmış olabilir. Bunlar veri değil, bunlar bilimsel cümleler değil. Tamamen e, bu yazıyı yazan arkadaşımızın işte kendi e, üslubuyla e, yazdığı yazı. Yani çok e, böyle sırıtan cümleleri ve burada ne yazık ki görüyoruz. Mesela başka nedir? Araştırmacılığın çalışmalarında sıhhat ve süratli neticeler elde etmeleri için acele etmemeleri elzemdir. Nitekim içi boş bir gayret, boşa kürek çeken kudretin bir atmışmesine netice olacak gibi gayet böyle edebi cümlelerle metnini düzenlemiş. Böyle bir metin arkadaşlar ne yazık ki akademik bir metin olmuyor. Böyle olmuş siz kendi e, arkadaşlarınızda da görebilirsiniz. Bu anlamda dilimizin kullanımına çok dikkat etmek zorundasınız. Yani sübjektif bir işte çok güzeldir, işte veya şöyle şöyle yapmak e, tamam işte. Alışveriş şu şekilde yapmak bey konusunda şöyledir böyledir gibi kendi görüşlerinizi ifade etmek siz veriler üzerinden konuşmalısınız. Subjektif bir dil ee, bu demek yani sizin kendi görüşlerinizin, duygularınızın olduğu bir dildir. Akademik metinlerde sıratı doğru kabul edilmez. Akıcı olmalıdır size metinleriniz. E, i̇lgisiz bölüm bulunmamalıdır ve bölümler arasında bir sıra takip etmeniz gerekir. Bunları biraz sonra makaleleri incelerken biraz daha edeceğiz. Başka dikkat edilmesi gereken ustalara bakalım. Etik ihlallerle ilgili bir var. Bu anlamda TÜBİT'in bir şey var, yönelgesi var arkadaşlar. Etik ihlaller nedir? Etik ihlaller, bir sürü etik ihlaller vardır. TÜBİT'in bunları sıralamış ve diyor ki mesela uydurma, yani siz bir çalışma sunacaksınız olmayan bir veriyi kendiniz uydurup bunu metninize döktüğünüzde bu bir etik ihlaller, suçtu. Başka çarpıtma, bir araştırma yaptınız, bir anket yaptınız, belirleri çarpıtarak sunuyorsunuz. Bu tespit edildiğinde bu da bir suçtur. İntihal en çok yapılan şey, yani bilimsel hırsızlık, işte birinin bilgilerini ya da yorumlarını kendinize aitmiş gibi sunuyorsunuz. Bu da bir suçtur. Tekrar yayın, daha önce yayınlanmış bir yayın, tekrar tekrar yayınlıyorsunuz, gizliyorsunuz daha önce yayınlandığını. Destekleyen konuşu bizlerine haksız yazarlık, kabul ve tarih beyanlarını uymamak gibi hususlarda... Akademik metinleri e, dikkat edilmediği takdirde bunlarda zarar veren, o metni e, bilinçli olmaktan çıkaran hususlar. Bununla ilgili TÜBİT'e bir e, yazısı var dedim, onu bir size göstermek istiyorum. Bir yönergesi var. Onu bir bakalım arkadaşlar. Burada ben hepsini e, yazmadım size, siz kendinizde. Onu göstermek istiyorum. Buradan şöyle yaparak, görebiliyorsunuz sanırım. Bu TÜBİTAK araştırmaları yönetim kurulu yönetmeliği Bunu Google'a da karşınıza çıkarın. Bakın burada e, olmaması gereken hususlar yer alıyor. Etik kuralları aykırıda almışlar. Yer alıyor. Neyin ne olduğunu buradan da siz tekrar tekrar okuyabilirsiniz. Bunlar olduğu takdirde de mediniz hem eleştirilir hem de ret olur Yani siz yayınlanmış bir bir sempozunda daha önce küçük ulusal bile olsa bir sempozunda sunduğunuz bir metni daha sonra... Hiçbir şekilde kaynak göstermeden bu şurada sunulmuştu demeden bir makara olarak yayınladığımızda bu etik ihlal kapsamına girmekte arkadaşlar. Peki akademik metinleri biz nasıl hazırlarız? Öncelikle bir konu seçimi yapmamız gerekir. Bu herhangi bir konu olabilir. Daha önce çalışılmış olsun olmasın. Yani bu konuda hocaların farklı görüşler olabilir ama bence her konu çalışılabilir kendi tabunuzla e, değinilmemiş konularını, yönlerini tespit ederek sizler yeniden aynı metni aynı konuyu bile tekrar tekrar sunabilirsiniz mesela sizin onu nasıl ele aldığınız bu anlamda konu seçimi ne hangi kriterlere göre belirlenir tamamen bence kendi kişisel merakınıza göre belirlenir çünkü işte yapla çalışabileceğiniz tek şey kendi sevdiğiniz konudur o anlamda herhangi bir konuyu çalışabilirsiniz sadece bu konuyu e, sizin şeklinizle, sizin bakış açınızla aynı şekilde, birebir aynı olarak bir başkasının anlamış olması gerekmekte. Konu seçimini kendi merakınıza göre yaptınız. Benim şu konuya ilgili bir merakım vardı, ben bu konuyu çalışmak istiyorum. Peki ama bu konuyla ilgili daha önce bir şey yapılmış mı diye ikinci aşamada liseye tutaraması yaparsınız. Bu liseye tutaraması bence çalışmanın önemli yönünü oluşturuyor. Çünkü e, hem e, sunduğunuz kişilere, evet ben daha önce iyi konuştukça çalışmalara baktım anlamında bir e, veri sunarsınız. Hem de siz onların eksik yönlerini tespit eder ve doğru e, size göre doğru olan yönlerini ve tam olan yönlerini sunmuş olursunuz. Neticede çalışılmış, tamamen birebir, aynısız çalışmış bir konuyu yeniden ele almışsanız bu tabii ki kabul edilmeyecektir. Eğer yeniden ele almışsınız demek siz bir eksiklik tespit etmişsiniz. Bu anlamda literatür tanıması bir akademik metin belki menü diyebiliriz zannediyorum. Siz bir konuyu belirlediniz ama bu konuda e, tamamen her tarafın ele alacaksınız. Hayır konunuzu sınırlamanız gerekir. dar bir perspektiften ele almanız gerekir. Şimdi metinlerinizin çabu beliridir. Eğer bir doktor hazırlıyorsanız tabii ki daha büyük çapta bir araştırma yapacaksınızdır. Ama onda bile belirilir sınırlama gerektirir. Yani bir mesela mühennifin varlık düşüncesini ele alacaksınız. Varlıkla ilgili bütün konular ele almanız. İmkansızdır ya da işte onun fıkı görüşlenenini alacaksınız, tasavfi görüşlenenini alacaksınız. Her şey yalmaz mümkün olmadığı için bir konu sınırlaması sizin e, tezinize, yazınıza, makalenize e, daha sağlam bir zemin oluşturmanızı sağlar. Siz konuyu belirlediniz, konuyu sınırladınız. Peki ama neyi araştıracaksınız? Yani tezimizin hipotezi ne olacak? İşte bunu soru oluşturma şeklinde ifade etsek sanırım daha kafamızda kalıcı olacak. Ben neyi arıyorum? Ben bu konuyu çalışmak istiyorum. Mesela işte kadın meselesini çalışmak istiyorum. Kadınlarla ilgili konulara merakım var var? E ben kadın meselesini çalışmak istiyorum. Peki bunun nesini çalışmak istiyorum? Kadınların yaşadığı sorunlar. Nerede yaşadığı sorunlar? Türkiye'de yaşadığı sorunlar. İşte daha geleneksel şehirlerde yaşadığı sorunlar. Daha e, geleneklerine bağlı ya da işte tırnak içerisinde bağırmaz e, bir ortamda yaşadığı sorunlar derseniz, o zaman kafanıza sorular gelir. Bu sorular ekseninde siz... E, yani bu soruları metninize yazmak zorunda değilsiniz ama zihni hazırlık aşamasında bu soruları mutlaka bir yere not etmeniz gerekmekte. Daha sonra siz verileri toplamaya başlarsınız. Ben konumu belirledim, literatürde aradım, evet literatürde benim aradığım şeyler yoktu, benim gibi kimseyle almamış. Konumu sınırlandırdım, sorumu da oluşturdum. Tezimde asıl aradığım ya da makalemde aradığım soru şu. O zaman hadi bakayım asıl şimdi kolları sıvıyoruz ve verileri topluyoruz. Neler yapılmış? Ben neler olmalı gibi bütün yapmak istediğim şeye dair bütün bilgileri topluyorum arkadaşlar. Daha sonra da yaz örgüsünü planlıyorum. Girişimde şu olacak, işte gelişmeinde şu olacak, sonucumda şu olacak gibi. Arkadaşlar ben metin yazmayı, yemek yapmayı çok benzetiyorum. Bilmiyorum sizde de işte benzetenleriniz oluyor ama ben yani siz bir misafirimiz gelecek, o misafire bir yemek sunacaksınız. Hangi yemeği yapacağınızı karar verirsiniz önce bu konu seçimi. Daha sonra işte bu yemek nasıl yapılır gibi bir işte diğer insanlar nasıl yapıyorlar gibi bir literatür taraması yaparsınız, yemek tariflerine bakarsınız. Sonra o yemek çok mesela patlıcandan bir yemek yapacaksınız, bir sürü yemek yapılabilir, onu sınırlarsınız. Ben patlıcan kebabıyla itibariyeceğim dersiniz. Sonra işte malzemelerinizi hazırlarsınız, veri toplarsınız, sonra sofra düzeninize karar verirsiniz. Yazı örgüsi planlama aslında neyi nereye koyacağınızı planlıyorsunuz. Siz bir yemek yaptınız, ana yemek toplada şurada olacak, salata şurada, mezeler şurada gibi örgüde planlamamız gerekiyor. Mantıksız bir yazı örgüsü planlaması misafirin o yemeği rahat bir şekilde ulaşması sağlayacak. Ya da işte önce çorbayı verirsiniz değil mi yani sıralı bir şekilde insanlara yemek sunarsınız. Girişte farklı bir şey verirsiniz. İşte ortada farklı bir yemek verirsiniz. Bunun gibi yazı örgüsünde önce girişe yani ben bir metin okuyorum. Bu metin neyden bahsediyor? Onun önce bir öz bilgi versin diye önce yazar ya da hakem ya da okuyucu işte ee, özü oku özeti okur. Belki sadece özeti okuyacaktır, vakti yoktur ya da özü okuyacaktır. O yüzden her şeyi tam yerli yerine koymak adına hepsini sizin kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor. Yazı örgüsünü planlamak da tıpkı literatür taraması kadar akademik metinde olmazsa olmaz unsurlardan biri. Yazı örgüsü planlanacak benim kafamdan hiçbir şekilde var olacak ki ben neyi nereye koyacağımı belirlemiş olayım. Bu anlamda metin yazarken böyle istediğiniz gibi kullanır. Yani siz ton şeklinde o an vermek zorunda değilsiniz. Sorularınızı bir yere yazabilirsiniz, o soruların altına siz metninizi yazarsınız. Daha sonra o soruları sil verirsiniz, problem teşkil etmez. Şu iki husus, iki ve beşinci marka bu yüzden çok önemli. Siz neyi de arayacağınızı, kaynakları belirlersiniz. Evet ben şu on beşinci yüzyı çalışıyorsam, on beşinci yüzyının hırt benim şunlar olacak. Bunları seçiyorum, bunları daima ana kaynak topluyorum. Ayağımın onların üzerinde pergel gibi diğer ayağımla da diğer kaynaklara, diğer yıcımlara bakacağım diye kaynaklarınızda da belirlersiniz. Ben son aşamada da yazmaya geçersiniz. Yazma aşamasında arkadaşlar tavsiye edilen şudur. E, herkesin tabii ki farklı bir soru vardır ama yazarken eğer siz bu 6 maddeyi çok iyi bir şekilde kendinizde oturtmuşsanız yazma aşamasında sadece yazmaya odaklanmak, noktada işaretlere çok fazla dikkat dönelim. E aklınıza geldiğinde notları bile bazen işte sadece bir iki kelimeyle geçip daha sonra notlarınızla bütün bir e, halde işte yazdığınız yer, yerin kırk terlerine göre düzenlemek gibi sizi yazmadan yani yaz, yazın akıcılığından alıp koyacak şeyleri bir kenara bırakmanız tavsiye edilir. Bazı insanlar bunu yapar, bazı insanlar benim gibi, ben böyle öyle yapıyorum, her şey yavaş yavaş ama mükemmel bir şekilde yani noktalı işaretlerim doğru olsun Deda Ballaşlar'ın dikkat edildiği bazı insanlarda bu tarz yazar. Hangi tarz size daha yakın geliyorsa onunla da yazmaya geçersiniz arkadaşlar. Şimdi biraz hızlı oldu bir de muhatap kitleminin neleri bilip neleri bilmediğini bilmediği için e, alfarki de kalmış olabilir. Buraya kadar sorunuz varsa arkadaşlar ben de onları alayım. Siz sorunuzu düşünene kadar ben tekrar bir kısa tekrar edeyim. Akademik yazı bahsediyoruz bahsediyorum. Nedir akademik metin? Onlardan bahsettik. Akademik metinlerin türlerine bir kısmına yer verdik. Ve bunlarda dikkat edilmesi gereken unsurlara yer verdik arkadaşlar. Bir metin yazarken de sıralamanın bence böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu şekilde bir sıralama verdim. Buraya kadar sorunuz var mı? Hadi ben devam ediyorum. Ee, bazı yazarlar bunu... Bu tasnep şu şekilde de yaparlar. Birinci aşama yani bu yedili tasnepimizi yazma öncesi aşama, ikinci aşama yazma aşaması ve üçüncü aşama da yazma sonrası aşama diye tasnep edebiliriz. Bunları gruplamak zihnimizde de konuyu ve yazma eylemini gruplamak anlamına geldiği için aslında bize güzel bir bakış açısınlar. Ben yazma öncesi aşamada konumu seçerim yani şuraya baktığımızda konumu seçerim, literatörünü tararım. Sınırlama oluşturdum, sorularımı belirlerim, veri toplarım, örgü planlarım. Bakın beşi zaten yazma öncesi aşamayla alakalı. Yani bütün mesele aslında neyi, nasıl yapacağınıza karar vermekle alakalı. Yazma aşamasında akıcı bir şekilde bana hangisi kolay geliyorsa o aşamayla yazdım. Ve yazma sonrası aşamada da arkadaşlar bir gözden geçirmedi. Bazı hocalarımız şunu tavsiye eder, siz yazınızı yazdınız bir kenara bırakın derler. Birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra... Yazınız zihninizden biraz böyle uzaklaştıktan sonra yabancı bir gözmüş gibi o metni tekrar okumanızı tavsiye ederler. Bence çok doğru bir metodur. Ben bunu uyguluyorum. Veyahut bir arkadaşınıza metninizi okutabilirsiniz. Yabancı bir göz sizin paragraflarınız arasında tekrar var mı yok mu, geçişinizi akıcı bir şekilde yaptınız mı yapmadığınız ama bunu daha iyi tespit edebilir. O yüzden yazma sonrası aşamada en az yazma aşaması kadar önem arz etmekte arkadaşlar. Peki akademik metin örneklerine üçüne bir bakalım bugün. Hepsine bakamayız. Raporlara falan onlara açıkçası bakmayacağız. Ee, sadece tezlere, makalelere ve tebliğlere bakacağız. Tezler neler arkadaşlar? Ee, zaten büyük kısmınız e, insan stüdyo dönemdesiniz. Tezler bizim bağlı bulunduğumuz enstitlünün kriterlerine göre yazdığımız metinler. Biz öncesinde tıpkı e, bir makale yazdığımız gibi, tebliğ yazdığımız gibi konu seçerken yine merakımızı verecek konuları seçsek e, o metni daha kolay daha rahat yazarız. O anlamda konu arayan arkadaşlar için. Bunu ben Narcisa'ya tavsiye ediyorum. Sevdiğiniz konu üzerine çalışın. Yani bir tasavvufçuysanız, tarikat birimi çalışmak istiyorsanız mutlaka bulursunuz aradığınızda o konuyu seçin. İsterseniz isterseniz bunları biraz örnek bakalım. Ben kendi tezimden e, örnek vermek istiyorum. Hiç kimsenin e, tez üzerine konuşmuş olmamak adına. Benim doktor tezim arkadaşlar. Mesela e, bence bir çalışmada olmazsa olmaz kutuklardan birinin değerlendirmesi. Yani şu çalışmamızın giriş kısmı. E, her çalışmanın tezlerde e, tezin içerisinde bir başlık olarak bulunması gereken Bölümlerden biridir bu. Çalışmanın konusu, amacı ve yöntemi. Bazı arkadaşlarımız şöyle yapıyorlar. İşte bizim çalışmamızın amacı şudur, konumuz budur, yöntemi budur dedik. Cümleleri metnin içine derci ediyorlar. Ama bu cümlelere gerek yok. Geçiş cümleleriyle akıcılığı bozmayacak şekilde çalışmanızın konusundan bahsedebilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu sanki bir öğretmensiniz ve öğrencileriniz var. Öğrencilerinizi... Bir konudan bahsediyormuş gibi, kendi konudu tanıtıyormuş gibi akıcı bir dille yapmanızı tavsiye ederim. Yani bu şekilde düşünerek. Ederim. İşte ben şu konuya çalışıyorum arkadaşlar, konu bu. İşte şunlardan şunlardan bahsedeceğim gibi çalışmanızın girişinde bilgi verebilirsiniz. Amacınızı ve yönteminizi de burada ifade edersiniz ama bu cümleleri kurmanıza gerek yok. Benim amacım şu yöntemi şu gibi cümleler akışı açıkçası bozmakta. İkinci olmazsa olmaz konu girişim içerisinde literatür değerlendirmesi ve kaynaklar. Biraz önce de söylemiştik, literatür değerlendirmesi çalışmamızın adeta belki mi? Siz bu konuyu aldıysanız demek ki eksikleri olduğunu düşünüyorsunuz. Daha önce çalışılmışlar. Çalışılmamışsa zaten çok güzel, baki bir alan. Niçin bu konuyu seçtiğinizi bu anlamda ifade edersiniz. Bunu mutlaka tezlerinizde uygulamanızı tavsiye ederim. Bu iki başlık olmazsa olmaz. Kaynaklar ise sizin tezinizde kullanacağınız kaynaklar hakeme ya da jüriye siz baştan bunu söylüyorsunuz. Bakın ben şu kaynaklardan istifade ederim çalışmamı hazırlayacağım. Jülünün içinde bir nebze kolaylaştırıyorsunuz ve derli toplu bir bakış açısı kazanmış kazandırmış oluyorsunuz tezimize. Giriş tezlerde olmazsa olmaz bölümlerden biri ve bu bölüm olarak sayılmaz. Enstitülerde burası ayrı bir bölüm, birinci bölüm, ikinci bölüm diye e, tasnif edilmez. Giriş ayrı bir bölüm olarak zikredilir. Daha sonra siz çalışmanızın konusuna göre, şahıs çalışıyorsanız, konu çalışıyorsanız tezimize bölümleri ayırırsınız, alt başlıklarını belirlersiniz. Daha önce Word derslerine katılan arkadaşlar varsa ısrarla söylediğim bir şeydi. Mutlaka tezlerinizde çalışmalarınızda şu bölümü açın arkadaşlar. Yani şu yukarıdaki başlıklandırma bölümlerini mutlaka tezinizde gösterin. Uygulayın. Yani bunlar çok zor şeyler, çok basit şeyler. Bunları uyguladığınızda şu anda istediğiniz şeye, istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz anında. Ve bütüncül olarak tezimizin yapısında görebilirsiniz. Bu anlamda buraları da uygulamanızı size tavsiye ederim. Tezimizin bölümlerini yazdınız, bitirdiniz, sonra her tezde bulunması gereken bölümler var. İşte sonucunuz varsa, sonucunuz olmak zorunda, onu yazarsınız, ekleriniz varsa, eklersiniz, varsa, kaynakçınızı kapağınızı halledersiniz ve tez, teziniz oluşturmuş olursunuz. Bu tezler biliyorsunuz jüriye yöneltiliyor. İşte savunma günden önce jüriye siz tezlerinizi gönderiyorsunuz. Onlar eleştirileri varsa çalışmanız üzerine bunları not olur size tekrar gönderiyor. Ve siz o minvalde eğer sizin için de ise hocanızla karar vererek tezinizin son şeklini veriyorsunuz. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin genel olarak yapısı bu şekildedir. Başka hangi akademik metinlerimiz var? Makalelerimiz var. Makaleler özellikle akademisyenlerin ya da akademisyen adaylarının, doktora öğrencilerin, bazen yüksek lisans öğrencilerinin yazdığı metinler. Daha önce gösterdim, biraz önce gösterdim, dergi parka sistemine siz bir makale göndermek istediğinizde giriyorsunuz. ilgili dergiyi buluyorsunuz, yayın kriterleri yayın tarihlerini dikkate alarak, yayın kriterlerine bakarak makalemizi oluşturuyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Makaleler tezlerden daha daha bir kapsama sahiptir. Şahsen benim mi daha zor, makalemi daha zor derseniz bence bir makale yazmak çok daha zor Çünkü teziniz için çok geniş bir zaman dilimi var ve çok geniş bir konuyu istediğiniz şekilde ele alabilirsiniz. Ve bu sadece jüriye, e, muhtemelen oda tanıdığınız jürileri, gittiği için, bildiğiniz için, jürileri, için bir nebze rahatlık olabiliyorsunuz ama makale yazarken daha dar bir konu, daha dar bir sürede ve hiç tanımadığınız hakemlere göndermek anca biraz daha zor. Bu anlamda makale yazmayı çok kolay bir yöntem olarak ben görmüyorum. E, makalenin de gene kendi içerisinde bir örgüsü var. Şimdi bir makale örneğine bakalım. Yine yani kendim makalemden örnek vereceğim. senin çalışmak üzere konuşmak adına her derginin tabii ki belirlediği kriterler var onlara göre yazarsınız ama genel bir kriter artık oluşmaya başlamıştı istatistikte. Işte Önce siz İngilizce olarak abstrakti yazarsınız daha sonra özü yazarsınız ama bunların hepsinin aşaması var işte dergi gönderdiğinizde bunları sizden hemen istemezler İngilizce özü falan istemezler önce Türkçe özet ya da Türkçe öz gönderirsiniz. Bunları göndereceğiniz derginin kriterlerine bakarak belirlersiniz. Anahtar kelimeleri belirlersiniz. Bunlar iktisadın kılavuzunda zaten yazıyor. Öncelikle işte bilim dalınızı yazarsınız. Genelde müfredata doğrusal Çalışmanızın girişinde e, temel bilgileri, çalışmanızda nelerden bahsedeceğinizi işte e, ifade edersiniz. Literatürü, e, literatürdeki sizin çalışmanızın konumunu yani yine literatürü değerlendirmesi şeklinde yaparsınız. Yani biraz önce tezde yaptığımız Tezin girişinde yaptığımız şeyleri bu sefer makalenin girişine almış olursunuz. Ayrı bir başlık açmadan bunu yaparsınız. Daha sonra da makale uygun bölümleri ayırarak e, makalenizi tamamlarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi makale yazmak e, bence tez yazmaktan daha zor. Peki ben en doğru makaleyi nasıl yazarım, en güzel dili nasıl kullanırım diyorsanız da bu anlamda çokça makale okumanızı size tavsiye ederim. Hem akademik dile sahip olmanız açısından hem de bir makalenin övgüsünün nasıl olduğunu anlamanız açısından makaleleri, ne kadar sık makale okursanız sizin için o kadar fayda olur. Başka hangi akademik metinlerimiz var bizim? Tebliğlerimiz var. Tebliğ ya da bildiği Türkçesi. Tebliğler aslında Arapça bir kelime biliyorsunuz ve belaba ulaşmak, ulaştırmak anlamına geliyor tebliğ. Sirf makaleden farkı şu, aslında kelime anlamıyla farkı şu. İlk Yeni bilgiyi e, bir dinleyici kitlesine ya da akademik camiaya ilk defa ulaştıran kişi olursunuz. Ya da bir bakış açısını ilk kez bildiren kişi olursunuz. Bu anlamda tebliğler makaleye kadar geniş hacme ve geniş bir araştırma alanına sahip değildir. Bir fikrimiz vardır ve siz fikri akademik camiaya sunmuş olursunuz. Yeni bir bulgu elde ediyorsunuz. Bir kitap vardır mesela o kitap birine ait olarak lanseye girmiştir ama siz onun çalışmanın sırasında aslında ona ait olmadığını keşfetmişsinizdir. Bununla ilgili 30 sayfalık ya da 25 sayfalık bir makale yazacak bir veri de yoktur. Yazmaya da gerek yoktu. Bunun en iyi sunulacağı yer bir tebliğ midir. Bu anlamda siz bu bilgiyi ulaştırmış olursunuz akademik camiaya. Bildiriler makalelerden daha esnek. Ve bence yazımı çok zevkli alanlarda bu anlamda öğrenci arkadaşlara çok tavsiye ederim. Yani bir yerde sempozunu düzenlememiz eğer ve sizin orijinal bir fikriniz, orijinal bir konunuz varsa bunu o sempozunda sunabilirsiniz. E, hakem heyetinden, bir jüreden ciddi anlamda geçmediği için yani sadece bir sekreter de var ve e, daha sonra işte o düzenleme kurulu da bilim kurulu sizin bir hakem kadar fizikliği incelemediği için kabul edilme oranı da daha yüksektir. Bu anlamda daha zevkli başlıklandırmalar da yaparsınız. Bazen işte bir sempozum kitabını açtığınızda çok orijinal başlıklara rastlarsınız. Makalede rastlamayacağınız kadar orijinallo başlıklandırmalar güzeldir, estetiktir, zevk verir size. Mesela nasıl? Mesela yine kendi yazdığım bir tevdiyse göstermek istiyorum. Normalde bir makalede ben bunu uygulayamam ama bu bir tebliğ olduğu için bu başlıklandırmayı seçmiştim. Mesela bir, e, sanıyorum bu neredeydi? Malatya'da düzenlenmiş bir tempozumda berber, şunu hatırlayamadım. Mesela bakın, e, öz yine makalede olduğu gibi öz var. Normalde bir makalede siz biyografi diye bir kısa başlık atamazsınız. Bu işte editörden de döner, makaleden de döner. Ama ben kafamda bir şey var işte ve bunu bu şekilde ifade etmek istiyorum. Zaten bunun sözlü sunamını da gerçekleştireceğim. Daha zevkli bir hale getirmek istiyorum. Bir konuşma edasıyla e, bunu zaten sunacağım için. Mesela bu benim başlıklandırma'm Bir biyografi, iki sorular, e, konumla alakalı birkaç sorum vardı. O soruları direkt sorular başlığı altında ele almak istedim, bunu tercih ettim. Üç tesirler, bir, üç başlık altında. Yani ne girişim var, ne işte şu tesirleri uzun bir cümle şeklinde ifade ettim. Basit bir dil kullanmayı tercih ettim ve bu kabul edildi. Bence tevhirler bu anlamda öğrencilerin çok rahat kalem oynatabilecekleri bir alan olabilir. Bu anlamda arkadaşlar size tavsiye ederim. Ee, aslında benim e, yani genel olarak derslerde yapmak istediğim şey şudur. Öğrencilerin neyi bilip bilmediğini bilmediğim için kendi bilgen aslını yaparım ve daha sonra soruları alırım. Benim bu anlamda e, akademik etkilerle ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Ama siz sorularınıza şimdi geçmek istiyorum. Eğer sizin sormak istediğiniz şeyler varsa böylece ders daha açılır diye düşünüyorum. Ama öncesine kısa bir tekrar yapalım. Akademik etkilerine baktık. Bunlardan sadece üçüne ele aldık. Tezler, makaleler ve tebliğler. E, tezleri zaten lisansüstü derslerinizin içerisinde, işte seminer derslerinizde, bilimsel araştırma teklifleri derslerinizde hocalarınızın gösteriyor olması gerekiyor, gösteriyorlardı. Konu seçimine e, mutlaka se, sevdiğiniz konular e, seçmeye çalışarak kendi e, işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Her konu çalıştığı sadece doğru bir metod kullanılmış olsun, farklı bir bakış açısı getirilmiş olsun. Makaleler dediğim gibi yazımız zordur, sürekli zordur. Bir makaleyi dergiye göndermek, kabul almak, daha sonra istenilen e, talepleri, düzeltmeleri falan getirmek belki birkaç ayınız alır, zordur. Ama özellikle tedbirleri uluslararası sempozyumlarda olsun, kongrelarda olsun, ulusal sempozyumlarda olsun çok rahat yazabileceğinizi düşünüyorum. Mesela bu anlamda Ağustos ayında yapılacak olan e, sempozyumda da pek çok arkadaşımızın kendi konularıyla, test konularıyla da katılmasını tavsiye ediyorum. Hem onlara güzel bir tecrübe olur hem de verimli güzel bir çalışma ortamı oluşur diye düşünüyorum. Evet şimdi sorumuz var mı arkadaşlar? Sorunuz var, onları alalım. Selamun Aleyküm Hocam. Merhaba. Görüntümüzde çıkıyor. Buyurun. Ben Gülten Hocam. Gülten Adıgüze. Buyurun. Bu programları hazırladığınız için çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok verimli. Ben yüksek lisans sizi yazıyorum. Yani bitirmek üzereyim. Bitirme aşamasındayım inşallah. Yani bu programlarla keşke daha önce dinleme fırsatımız olsaydı. Bu zor süreçlerinde yaşamamış olurduk. Ben şöyle bir sorum olacak o zaman literatür değerlendirmesinde e, YÖK teze e, bakıyoruz, makalelere bakıyoruz. Bunun dışında başka bir şey bakmamızı tavsiye eder misiniz? Eee YÖK teze bakıyorsunuz zaten yapılmış bütün tezler YÖK teze görebiliyorsun. Yazılmış makalelere bakabilirsin. Bazen e, şunu kaçırıyoruz. Mesela evet bir makale yok ama bir kitap olabilir. Mutlaka kitap veri tabanını araştırabilirsin, san'dan taratabilirsin. Normal işte Google'a yazarak kitaplığından falan da gelebilir. E, Akademiye Edu var, biliyorsun, belki kullanıyorsun. Akademiye Edu'dan da taratabilirsin. E, başka aklıma da gelmiyor açıkçası ama daha önce başımıza geldi. Mesela e, bir tez yok, bir konu çalışmak istiyor bir arkadaşımız. Tez yok hakkında. Makale hiç yok fakat kocaman kitap var. Bu anlamda hmm. mutlaka kitap bir da, değerli isablandı atıyorsam bakmanı tavsiye ederim. Çünkü bazen hmm. kitap olmuş oluyor. Tamam, kitabı hiç düşünmemiştim hocam, teşekkür ederim. Medine'nin de mesela başına öyle bir şey geldi şu an. Medine'de işte bir konu çalışmak istiyordu ama hakkında bir kitap var. onda da konuşacağız inşallah. Başka sorunuz var mı? Başka yok hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar başka sorunuz var mı? Tamam. O halde böylece dersi noktalamış olalım. Tebliğlerle yani herhangi bir yerde bir senküzüm düzenlendiğinde tedbirlerle katılmanızı ben size çok tavsiye ederim çok güzel bir tecrübe olur özellikle şu an hepsi çevrimiçi oluyor sizi herhangi bir yere de zahmete gitmek zahmetinize sokmuyor bu anlamda tebliğleri yazmanızı e, size öneririm arkadaşlar. Haydi dersi sonlandırıyorum ben. Bugün Ağustos ayındaki e, şey katılmaya çalıştım ama bir türlü beceremedim. Meryem ile falan da iletişime geçti. Ben düşünmüyorum, şu anda tez yazmıyorum falan dedi. Bu konuda WhatsApp'tan ben size yar yazsam yardımcı olabilir misiniz? Ee, olurum inşallah. Neyi anlamadım, sorun neydi? Ağustos'taki sempezuma katılmak istedik Ayşe beraber biz. Bir türlü e, yapamadık, başvuru işlemini gerçekleştiremedik. Tamam, ben internette yardımcı olmaya çalışırım. Tamam, tamam hocam. Teşekkürler, İyi akşamlar. Ben evet, teşekkür ederim. Peki o zaman arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.